Merhabalar, ben Cevahir. Bu videoda Winch'in desktop integration e, yani Office programlarıyla olan entegrasyonunu kullanacağız. Ve e, Office programlarının içerisinde direkt check-out ve çekim işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bunun için ben tekrar Browse'dan Folders e, Quality altından Process FMEA klasörünün altına gidiyorum. Şimdi burada e, Daha önceki videolarda kullandığım aynı dosya. Bu sefer bunu gene sağ tıklayıp Actions'tan Checkout edeceğim. Okey dedim. Ama bu sefer direkt buradan editlemeyeceğim. Bunu Excel butonuna tıklayarak açacağım. Normal şartlar siz bu Excel'e tıkladığınızda bunu XLS dosyası olarak indirir. Ama eğer Quick Links, My Settings, Preference altında. Bunu admin herkese de ayarlayabilir. Buraya Download mekanizm yazarsam file download mekanizm use Winchill desktop integration functionality yazıyor gördüğünüz gibi Şimdi ben bunu bunun normalde default ayarı use basic browser functionality böyle yaparsanız excel dosyası olarak indirir ama desktop integration functionality dersem bunu tıkladığımda data .vcdd I formatında indiriyor. Yani Winchill Desktop Integration. Ee, save dediğimde aşağıya bir data dosyası indiriyor. Şu şekilde dişli şeklinde. Bu eğer Office e, programlarından e, Word ise Word'un içinde, Excel dosyası da Excel'in içinde kendi otomatik olarak tanıyıp açacak. E, dosya indirildi, açmak istiyor musun? diyor. Evet diyorum. Eğer check out etmemiş olsaydım, açtığın dosyayı check out etmek istiyor musun diye de bir uyarı verecekti. Şimdi Excel olduğu için Excel açtı. Dosyanın içerisinde şimdi hiç şu yazıyormuş. Ben geldim, bunun üzerine örneğin sarıya boyadım. Buraya da bir şeyler yazdım ve bunu da kırmızıya boyadım. Excel'de gördüğünüz gibi Winchill sekmesi var. Ve Winchill'de bu dosya check out'lı olduğu için şu an check-in aktif. check -in olsaydı check out aktif olacaktı. Ben bunu buradan direkt check-in yapabilirim. Hazır burayı açmışken... Burada gösterebileceğim diğer komutlar var. Update serverda o arada başkası bunu check out check in yaparsa ve sizin Excel'inizde açıksa güncel olanını alıyor buraya. Örneğin bu bende şu an check outlı olmasın. Bende sadece açık olsun. Ve başka bir kullanıcı bunu check out check in üzerine bir eşitlik yaparsa update'e bastığımda bunu buradan götürüp serverdan güncel olanını Excel çekecek. Bu işe yarıyor. Insert altında e, kullanabileceğim e, attribute'ler var. Örneğin ben name'i Direkt Winchill'den çekip buraya alabilirim. Product name'ini aldım. insertten dan dökümanın name'ini bu hücreye çektim örneğin. Bakın burada parametre yazıyor. WcAltD name. Insert dan dökümanın numarasını, işte sağ üst köşeye dökümanın versiyonunu A olarak çektim. Bu şekilde e, parametreleri de Winch içerisinden çekebiliyorsunuz. Hatta bunu şablon olarak da kullanabiliyorsunuz. Onu daha sonraki videolarda gösteririz. Bu parametreleri edit attribute'ten edit de Şu anda sadece description editlenebilir bir parametre olarak gözüküyor. Ben bunu editledim ve save yaptım. Daha sonra buradan check-in işlemi gerçekleştireceğim. Check-in'e bastım. Gene edit ekranı açılıyor aslında. Check-in sırasında description değiştirebiliyorsunuz. Demin değiştirmiştim. Değiştirmeyeceğim. Next diyorum. Gene check yorumu. Bu işlem ne yaptım? Desktop Integration ile düzenlemeler yapıldı. Döküman üzerinde düzenlemeleri yaptım. Burada bu en üsttekinin kliklersen, ee, dökümanı in yaptıktan sonra tekrar üzerine check out edecek. E, ortadakini kliklersen, bu dökümanı lokal değiş şekilde tutmayacak. Normalde bunu tempe indiriyor, bunu e, indirmeyecek, e, indirdiğini silecek daha doğrusu ve hiçbir şekilde lokalde doküman tutmuş olmayacağım. İstediğimde genelde bu oluyor zaten. Desktop Integration'ın kullanılmam amacı bu. Kimsenin lokalinde dosya kalmasın. Herkes Winch'ten çekin, check checkout yapıp çalışsın. O yüzden ikinci işaretliyorum. Bunu da işaretlersem dokümanı e, açık tutacak. çekin sonrası. Böyle yaparsam dokümanı kapatacak. Şimdi görürsünüz. OK dediğimde Excel içerisinden çekin yaptıktan sonra dokümanı da kapatacağız. Şunu height diyorsunuz eğer çıkarsa. Ve doküman kapandı. Şimdi buradan e, bu kapandı. Önce gösterelim. A4 diyor aldığımda A5 olarak yenisini çekin yapmış oldum. Tekrar yeni döküm açmak istediğimde buradan new diye yeni döküman oluşturabilirim. Ya da open'dan winch içerisinde bakın product'ın altında Breaks'in altında. Winchilde ee, klasör yapısını görüyorsunuz. Documents, Quality, Process FMI. Aynı Winchill'deki klasör konumuna gittim. Şurada gördüğünüz. Breaks'in altında Quality, Process FMI. Buradan bu dokümanı tekrar Open'la açabilirim. Ee, az önce dediğim şey Checkout etmek istiyor musun diye sordu. Zaten üzerimde Checkout'luyken bunu sormuyordu. Ama şu anda sordu. Yes dedim. Dokümanı Winchill'den açıp şu anda üzerime checkout etti. ben tekrar bunun üzerinde çalışıp eee winch'e çekin yapabileceğim.